Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben Başkan 35 öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım e, videomuza başlamadan önce kanalımın alt tarafında bulunan beğen tuşuna basarsanız videomuz daha çok arkadaşımıza ulaşır ve daha fazla kişinin videomuzdan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Evet bugünkü videomuzda gene sterlin TL, euro TL, dolar TL, altın ve gümüş analizi yapacağız. Bizler için önemli olan kritik seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunları hep birlikte bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar dünyadaki riskler e, devam etmekte. Özellikle koronavirüsün ekonomilere verdiği zararlar gün geçtikçe daha da etkisini fazlalaştırmakta. Bildiğiniz üzere bizde de e, dün itibariyle Sağlık Bakanı'nın açıkladığı veriler ürkütücü boyutlarda e, olduğunu, bu koronavirüs salgının e, oldukça ürkütücü boyutlarda olduğunu Bizlere gösteriyor. Ee, özellikle 29.000 civarında çıkan günlük vaka artışı e, bizi de e, tedirgin etmiş durumda. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Özellikle 65 yaş üstü risk altındaki insanları, e, abilerimizi, ablalarımızı uyarıyoruz. E, kendilerine çok dikkat etsinler. Bu aralar e, bu bela her yerde sık sık görülmeye başlandı altın tarafındaysa gene arkadaşlar biliyorsunuz artık e, Ocak yaklaşmakta Ocağın 20'sine doğru teşvik paketleri e, ABD tarafında da e, Biden'ın seçim öncesi vaatleri arasındaydı e, bu vaatlerle birlikte altın tarafında da hareketlenmeler e, görebiliriz özellikle Avrupa'da koronavirüsün virüsün etkilerinden dolayı ekonomide e, birçok yerde kapatmalara gidildi Bunlar da Özellikle PMI verilerinin çok düşük gelmesine yol açtılar. İngiltere tarafında Brexit meselesi hala devam etmekte. Anlaşmalı mı anlaşmasız mı bir ayrılık olacağı merakla bekleniyor. Fakat bu iş çözülmezse 31 Aralık'ta zaten Dünya Ticaret Örgütü bu işe el atacak ve Dünya Ticaret Örgütü bunun kararını verecek. Brexit'te da artık bu işin sonuna gelinmiş durumda bütün bunların neticesinde gene kurulara baktığımız zaman arkadaşlar sterlin TL'de bir filamamız mevcut bu filanımızın hedefi bir önceki videoda da belirttiğim gibi 11-20 civarları bu beklentimiz hala devam etmekte şurada gördüğünüz üçgen içerisindeki sıkışma Cuma günü yani bugün itibariyle de yukarı yönlü kırılabilir ya da pazartesi günü de yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşebilir. Bu benim öngörüm. Bunu da aşağıdaki stokastik indikatörüne baktığımız zaman rahatlıkla görebiliyoruz. Stokastik indikatörümüz şu an hala da alt pozisyonunu devam ettirmekte. Benim de beklentim sterlin TL'de arkadaşlar yukarı yönlü hedef bölgeye doğru sterlinin ilerlemesi bunun içinde e, yarın eğer kırılım olursa yarın dediğim yani bugün artık bir kırılım olursa 164 üzerinde bir kırılım gerçekleşirse de sterlinde e, 11 TL ve üzerine doğru hareketler görmemiz muhtemel olacaktır sterlin TL'nin kırılımın aşağı yönlü olabilmesi için de arkadaşlar olumsuz pozisyonda mutlaka 142 altında bir kapanış görmesi şart böyle bir kapanışta görürsek sterlinde 10-30 ve 10-15 seviyesine doğru bir geri çekilme de yaşanabilir fakat bugün itibariyle sterlin TL'ye baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı gözükmemekte hala beklediğimiz hareketler üçgen içerisinde gerçekleşmekte ve bu bir iki gün içerisinde de bu hareketlerin bir yöne kıracağı beklentilerimiz dahilinde Euro TL'ye bakalım. Euro TL'deki hareketler e, nasıl gitmekte? Euro TL'de de gene sterlinde olduğu gibi arkadaşlar e, bir filamamız mevcut. Bu filama bizim de takimimizde. Yukarıdan buraya da bir e, tren çizgisi aldığımız zaman bir de aşağıdan bir tren çizgisi alalım. E, şuradan bir e, tren çizgisi gene aldığımız zaman. Bizler için Euro'da da takip etmemiz gerekecek seviyeleri daha kolay bir şekilde izleyebiliriz Evet Euro'da da gene sıkışma devam ediyor arkadaşlar benim öngörülerime göre bir iki gün içerisinde bir kopuş yaşanacak arkadaşlar hem Euro'da hem de sterlin tarafında Euro'da da olan arkadaşlar 945'i takipte kalsınlar bunun yukarı yönü kırılması durumunda Euro TL'de 9, 90, 10 TL civarlarına doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Dolar TL kuruna hemen geçelim. Dolar TL kurunda bizler için önemli olacak seviyeler. Hemen bulmaya çalışalım. Evet Dolar TL kuruna baktığımız zaman da buradaki filamanın hareketlerinin e, sterlin ve Euro'da olduğu gibi arkadaşlar. Burada da daraldığı ve 1-2 gün içerisinde bir kopuş yaşanacak. Gözükmekte. E, dolar TL'de bizler için aşağıda şuradaki gördüğümüz 780 civarı, 782, 782 altında bir sarkma yaşanırsa arkadaşlar dolar TL kurunda e, o zaman tekrardan bir aşağı yönü imilenme yaşayabiliriz. Fakat 782 altında hatta şöyle daha sağlam olsun 780 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe hareketler. Bir iki gün şuradaki sıkışma 783-789 aralığında gerçekleşebilir. Eğer ki 789-791 tekrardan yukarı yönlü kırılabilirse dolar TL kurunda arkadaşlar hedefimiz olan 833 seviyesine doğru benim de beklentim olan. 8.33 seviyesine doğru dolar tl kurunda yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde hala devam etmekte Arkadaşlar e, ülkemizdeki covid 19 vakalarının artış göstermesi Ayrıca iç siyasette yaşanan gerginlikler dolar tl kurunu çok etkilemekte O yüzden e, dolar tl kurunda da ani dalgalanmalar e, görmemiz hala da olasılığı dahilindedir dolar tl kurunun ee, benim düşünceme göre ve yaptığım teknik analizime göre dolar tl kurunda bir 5. dalga yükselişi daha yaşanacak ee, bu yükseliş 3. E, dalga yükselişinin e, yüzde %161 seviyesine ulaşmasından kaynaklı 5. dalga yükselişi daha kısa olabilir e, Bu da yaptığım hesaplamalara göre dolar tl'nin tekrardan 860 seviyesine doğru bir hareket göstereceği e, yönündedir Tabii bizim yaptığımız sadece bir teknik analiz bir öngörü niteliğindedir sadece bizi bağlar e, O yüzden dolar TL kurunda da e, dikkatli olmakta fayda var Eğer ki 860 seviyesi yukarı doğru geçilebilirse de e, tekrardan dolar TL'de 9 hatta 10'lu seviyelere doğru e, kırılımlar yaşamamız da e, mümkün olacaktır arkadaşlar Fakat e, daha kısa ve orta vadede baktığımız zaman dolar tl kurunda e, şu an itibariyle bizler için en yakın e, yaşanması muhtemel seviye e, 845 ve 865 seviyeleri şeklinde gözükmekte e, biz de bu seviyeleri yakından takip edeceğiz ve buralardan bir kırılım gelip gelmeyeceğini sizlerle birlikte e, takip edeceğiz e, fakat e, bu şimdi bu saat itibariyle de e, pek mavi boncuk da dağıtmak istemiyorum arkadaşlar dolar tl kurunda da e, isterdim ki e, TL ile yine hareketler gerçekleşsin e, fakat görünen köyde kılavuz istemez ülkemizde maalesef cari açık gibi bir gerçek var bu cari açık gerçeği de e, maalesef Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlamak ve dolar tl kurunda bu e, isteseler gerçekten dolar TL kurunu e, çok aşağıya da çekebilirler e, fakat bunun kimseye bir faydası olmayacaktır e, bu daha çok ihracatçıyı vurur arkadaşlar ithalatçı yarar yani bu da cari açın daha da büyümesine sebebiyet verir Çünkü ülkeye bir dışarıdan e, yabancı para cinsinden giriş çok az e, fakat çıkış çok fazla olduğundan dolayı dolar tl kuru'nun yüksek seviyelerde tutulması Merkez Bankası'nın da işine gelmekte altın tarafına geçelim hemen altında ons bazlı baktığımız zaman ee, bir trend benim için çizdiğim bir trend burada zaten mevcut arkadaşlar bu trendin en dip noktası da yani onsun bana göre tehlike oluşturabilmesi için mutlaka 1770 seviyesinin altında bir kapanış yapması şart 1770 altında bir kapanış e, yapmadığı müddetçe altının onsunun ben buradan yukarı yönlü artık e, zaman içerisinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünmekteyim arkadaşlar altında da o yüzden e, artık zaten 1800 seviyelerindeyiz bir 25-30 dolarlık marj için e, ben olsam yani elimde altın bulunduruyor olsam kesinlikle buralardan satıp risk almam Çünkü buradan döndüğü zamanda bu altını e, geri alamayabilirsiniz. O yüzden sabırla beklemekte fayda olacağını düşünmek arkadaşlar altındaki arkadaşlar da 1770 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe sabırla e, özellikle yukarıdan altına alan arkadaşlar da burayı sabırla takip etmeliler ve pozisyonlarını korumalar diye düşünmekteyim yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla hemen gram altına da bakalım gram altında Evet gram altında bizler için 460 önemli bir seviyeydi arkadaşlar bakalım şurada bir kanal çalışmamızı da hemen yapalım bakalım altında bizler için kanal nasıl gidiyor görelim hemen Evet altında şöyle bir kanal hareketi yaptığımız zaman Evet altında da 458 457 normal bir kanal Arkadaşlar buradan gram altında da her an yukarı yönlü bir dönüş gerçekleşebilir Çünkü kanalın şu an en dip seviyesindeyiz bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı müthişe yani 455 e, seviyesi 454 seviyesi gram altında da aşağı yönlü kırılmadığı müthiş bence panik yapılmasına gerek yok arkadaşlar bakın şuradan geçen 454 yani 3-4 lira içinde risk alıp alsat yapsanız zaten makasa gelmez o yüzden 454 seviyesi kırılmadığı müddetçe gram altında da burada panik yapmanıza gerek yok burada bir toba hareketi oluşturup bu tabu hareketini yukarı kırarsa bir anda 472 ve 491 li seviyelere kadar gram altını taşıyabilir de. Gram altında hareketler e, ons ve haber akışına dayalı ons ve şuradaki 491 evet 491 seviyesi burada var. Burada bir 538 tepemiz var. Ve yukarıda da benim beklentim olan 595 seviyesi. Evet gram altında şuradaki gördüğünüz trend, yukarı yönlü trend bozulmadığı müddetçe ben gram altında ana hedefim olan 595 TL seviyesini hala da bekliyorum arkadaşlar o yüzden Şuradaki alttaki 454 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe ve yukarıda tekrardan 472 kısa da 472 ve 491 seviyesi beklentim olan seviyem 491 üzerinde de gram altında artık e, orta vadeli 595'li seviyeleri e, benim hala beklentim dahilinde arkadaşlar. Beklediğim bazı seviyeler kırılmadığı müddetçe. Evet gümüş tarafına baktığımız zaman da hemen ons tarafıyla bakalım arkadaşlar. Ons'da bizim için önemli olan şurada 22 e, 70 destek noktası mevcut. Bu 22.70 destek noktası kırılmadığı müddetçe e, gümüşün onsunda da daha aşağı hareketler beklentim dahilinde değil yukarı yönlü hareketlerde e, özellikle 2355 ve 24 18 ve 25'li seviyelere doğru e, gümüşte hareketler takipimizde olacak bu aşağı yönlü e, gümüş onsu hareketlerini yukarı yönlü kır, e, kırdığı vakitte arkadaşlar bugün itibariyle burası 25 28 bölgesinden geçmekte 25 28 üzerinde bir kırılım olduğu zaman da e, gümüşün onsunda sert hareketler bekleyebiliriz. Ayrıca e, gümüş tarafında alım bekleyen arkadaşlar da bu ons tarafında özellikle e, yukarıdaki kanal çizgisinin kırılımını bekleyebilirler. Bu kırılım üzerinden e, alımlara da girilebilir. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman e, gümüşte de gümüşün özellikle ons tarafında yatay aşağı yönde hareketler hala devam etmekte. Burada da 22.80 altına girmedikçe burada da bir tehlike göze çarpmadığı görülmekte arkadaşlar. Özellikle gümüşün ons tarafında. Evet gümüş gramda da bizler için 5.60 aşağıda arkadaşlar. Hala önemli bir destek. Bu 5.60 desteği üzerinde tutuncu, tutunmasını devam ettirdiği müddetçe 5.95 ve onun üzerinde de 6-11 direnç bölgeleri gram gümüşte dikkat çeken önemli seviyeler. Benim gram gümüşteki kısa vadeli hedefim 7 TL civarı arkadaşlar. Bu 7 TL beklentim hala devam etmekte. İlerleyen dönemlerde Avrupa'da teşvik paketlerinin hızlanması ve ABD'den gelebilecek teşvik paketi açıklamalarıyla birlikte altının ons tarafında hızlanma bizdeki işsel sebeplerden kaynaklı e, borçsal sebeplerden kaynaklı da dolar TL kurunda e, olacak yukarı yönlü hareketlerle birlikte hem gram gümüşte ve gram altında e, yukarıya yönlü sert hareketler yaşanabileceği öngörülerim ve tahminlerim arasında Evet bugünkü e, videomuz da bu kadardı haftalık kapanışlara göre daha detaylı bir videomuz gelecek onun içinde yarınki kapanışları bir görmek lazım Bunları da görünce daha detaylı bir analiz yaparız e, orta vadede altın kaybettirmez e, bunu hiçbir zaman unutmayın altında da 600 TL'ler civarında öngörüm beklentim hala devam etmekte Arkadaşlar e, şimdi benim söylemek istediklerim bundan ibaret Ben hepinizi çok seviyorum hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar